Anasından Güzellini almış anasından Tarzını almış Anasından Güzellini almış Anasından Tülalesi güzel boyu posu güzel Kaşı gözü güzel Anasına baba Suhabette Tülalesi güzel Bay Tayko Sarsını almış babam sandan güzellini Son la papa, son En Emrah, Emrah, Emrah. Haydi bakayım gençli, kızlar bakayım